Gelecek Bilim'de'ye hoş geldiniz. Ben Cevdet Acarsoy. Umarım gününüz iyi geçiyordur. Şimdi Gelecek Bilimde izliyorsunuz efendim. Biz bir bilim iletişim platformuyuz. Twitch'ten ve YouTube'dan içeriklerimizi bulabilirsiniz. Podcast olarak da yine bizi Gelecek Bilim'de adıyla dinleyebilirsiniz. Yazılarımız var, belli projelerimiz var. Bunlarla ilgili bilgi almak için, gönüllerimizden biri olmak için ya da bize destek olmak için Gelecek Bilim'de net adresine gidebilirsiniz. YouTube'dan bizi izleyenler de Katıl butonunu kullanarak bize destek olabilirler. Şimdi bir değişiklik görmüşsünüzdür. Logoda falan bir Nobel şeyi var, madalyası var. Renklerimiz de biraz farklı. Çünkü özel bir yayın serisi. 2020 yılı biliyorsunuz korona ile geçiyor. Evdeyiz ama bilimden uzak kalmamız demek değil bu. Peki bunun için ne yapacağız? Bunun için de şöyle bir şey düşündük. Gelecek bilimde 2020 Nobel 2020 yayınları. Ee, bir küçük böyle bir seri, 4-5 videoluk bir seri düşündüm. Ee, canlı olmayacak bunlar, kayıttan olacak ki daha kısaltalım bunları, size daha iyi e, anlatalım diye. Şimdi ilki bu yayın, burada nedir bu Nobel ödülleri, bunların tarihi nedir? Bilinen, az bilinen gerçeklerle birlikte bir başlayalım dedik. Çünkü hep duyuyoruz, Nobel ödülü var, tamam, okey. İşte, yani birazcık daha bilen Alfred Nobel var, tamam. Alfred Nobel'e dinamitin mucidi, sonradan... Bu Nobel ödüllerini başlatıyor. Bu kadar. Aslında hepimizin sokaktaki insanın bildiği bu. Ama biraz daha detayını görelim istiyorum. Bir de bir iki tavsiyem olacak güzel Nobel'le ilgili e, daha meraklıları için. O yüzden bir Nobel nedir? Nobel ödülleri, hani Alfred Nobel kim? Niye Nobel ödülleri var? Nasıl bir şekilde işliyor bu Nobel ödülleri? E, ve bunlarla ilgili bazı bilgilerden bahsedeceğim. E, kaynaklarını da göstererek size bu yayında. Diğer yayınlarda da Nobel 2020 fizik ödülleri. Nobel 2020 Kimya Ödülü ve Nobel 2020 Fizyoloji Tıp dedikleri tıp ödülleri. Bu üç ödülle ilgili 3 tane daha ayrı yayın gelecek. Burada açıklamaları birlikte çevireceğiz hızlı hızlı aslında. Hocalarımızdan e, ilgisi olan o konuyla ilgili uzman olan hocalarımızın videolu mesajlar yollayacaklar. O yüzden hadi hemen başlayalım zaman kaybetmeden. İlk başta şuna girelim. Nedir bu Nobel ödülleri? Şimdi Nobel ödüllerini anlamak için aslında güzel Nobel Ödülleri Müzesi denen bir YouTube kanalı var. Onların büyük ihtimalle Nobel'in kendi hazırladığı, Nobel Vakfı'nın kendi hazırladığı bir video bulduk. Bu videoyu birlikte izleyelim. 5 dakikalık bir video. Orada Alfred Nobel'in aslında kim olduğunu anlamamız lazım. Çünkü Nobel ödüllerine ismini veren Alfred Nobel. Nobel ödüllerinin ne olduğunu anlamamız için öncelikle gelin sizle birlikte Alfred Nobel kimdir? Alfred Nobel'in hayatı ve Nobel ödüllerine gelen öyküsünü kısaca Birlikte izleyelim şöyle açayım arka planında da nobel seremonisini görüyorsunuz bunu da öyle yaptım şimdi bu videoyu birlikte izleyelim sizle e, çevirmeye çalışacağım ben de hadi bakalım in a of Kendinizi hazinelerle dolu bir odada hayal edin Burada dünyanın en en e, değiştirici en önemli ...fikirleri burada var. Bilimi değiştiren keşifler burada var. Ve hayat kurtaran hareketler var. Bu aslında insanlığın gelişmesi için atılan... ...en önemli adımların toplandığı bir... E, ...kasa. Bu fikir bir kişiden geliyordu. Adı da Alfred Nobel'di. 1800'ler yani 19. yüzyıl dünya çok hızlı bir şekilde değişiyordu. Bunların hepsinin ortasında Alfred babası gibi o da bir mucit. Birlikte deneyler yapmaya başladılar. Tehlikeli bir maddeyle nitrogliserin maddesiyle. Amacı bu e, patlayıcı maddenin e, stabilitesini arttırmak, çok kolay patlıyor, o kadar kolay bir daha stabil durmasını. Bu tabi ki zor bir çalışma ve tehlikeli bir çalışma ve Alfred'in kardeşi Emil burada patlıyor laboratuvar ve patlamada ölüyor nitrogliserin patlamasında. Alfred continues his work. Alfred devam ediyor. Dynamite, a soft powder made from fossil remains the nitroglycerin. Bir e, şey buluyor. Bir e, una benzer bir e, toza benzer maddeyle karıştırıyor ve daha stabil hale getiriyor nitroglycerini. Buna da dynamite ya da dinamit adını veriyor. Bu tabi çok büyük alanlarda kullanılıyor, hem e, madencilikte, hem fabrikalarda, hem de büyük inşaatlarda. Dünyanın her yerinden firmalar dinamite e, talep gösteriyor. Bu da Alfred Nobel'i çok zengin bir insan haline getiriyor. Alfred Nobel 1896'a öldürülüyor. 1896'da ölüyor ve vasiyeti de bugüne kadarki en önemli en güzel fikri olabilir. Hiçbir ailesi var, akrabaları var ama eşi veya çocuğu yok. Burada kendi adına bir ödül olmasını karar veriyor. İnsanlığın e, en büyük insanlığın en büyük yararına olacak, tüm insanlığın en büyük yararına olacak şey için ödül veriyor. Burada da Nobel ödülü adını veri, veriyorlar, Nobel madalyası. Bu farklı kategorilerde verilecek her sene. Fizik, kimya ve tıp ya da fizyolojide. Çünkü Alfred de zaten bu konularda çalışmıştı. Mantıklı. Aslında onun e, şiire ve edebiyata da bir tutkusu vardı. Kendi yazdığı şiirleri de var. O yüzden Nobel Edebiyat Ödülü de koyuyor, ekliyor. Ve e, kozmopolit bir insan olduğu için dünyadaki e, barış şeylerini de destekliyor aslında barış hareketi pasifist bir adam yani savaşa karşı bir adam onu da ekliyor barış ödülüne bir de 1968'de e, İsveç Bankası zannediyorum ekonomi ödülüne ekliyor onun adına bu sayede ekonomi ödülü de eklenmiş oluyor. Eski seremonilerden görüntüler. Yüzyıldan fazladır bir sürede Nobel Vakfı e, onun vasiyetini yerine getirdi. Ve dünyanın en önemli şeylerine aday gösterildi, e, ödül verildi, anons edildi ve bu seremoni düzenlendi. Nobel Seremonisi. Dünyayı geliştiren fikirlere... Ödül vermek için. Bazılarını görüyorsunuz. Mary Curry'i Yıllar içinde arttı. İlk başta çok batılı erkeklerdi. Şimdi kadınlar da var. Dünyanın farklı yerlerinden. Cesaret, yaratıcılık ve merak bu Nobel ödülü sahiplerinin. Bize insanlığın geleceği için bir ümit veriyor. Diye böyle kısa bir video aslında efendim. Bu şekilde özetlemiş olduk aslında kısaca Nobel'in tarihini. Ama burada bir mi? Bitmez. Neden? Çünkü bir şey dikkatinizi çekmiştir burada. Nobel'in 300 küsür falan patenti var. Bir sürü icadı var Nobel'in. Alfred Nobel'in hayatı boyunca. Zaten onu en zengin yapan işte bu patentten aldığı para. Ama bir de şey de var tabii. En önemlisi dinamit. Dinamitten asıl büyük kazancı sağlıyor. Fakat dinamit dendiğinde burada verilen örnekler tabii hep şey. Yani işte inşaat bilmem ne böyle yararlı kısımlara kullanılmış tamam. Ama aynı zamanda dinamit savaşlarda da ölü, öldürücü ve yıkıcı etkilerle de kullanıldı. Bunu biliyoruz. Art sadece dinamit değil başka buluşları da var babasının ve kendisinin. Babası zaten Rusya'ya deniz mayını yapıp satıyor mesela baktığınızda. Dolayısıyla bunlar aslında savaştan hani çok barışçıl gibi, pasifist gibi gözükse de savaştan çok bağımsız gibi değil. Öyle mi ama? Ya da hep öyle miydi? Onu merak ettim. Onunla ilgili de ilginç bir yazı var. Bu arada hemen ilk şeyimizi yapalım tavsiyemizi. Bu bilgiyi nereden aldım? Şöyle yazıyor efendim. Nobelcast diye, Nobelcast diye bir podcast var. ...dinlemenizi tavsiye ederim. Üç tane doktor öğrencisi, genç bilim insanı yapıyor. Ve onlar Nobel ödüllerini konuşuyorlar. İşte Nobel'in hayatını daha detaylı anlatıyorlar, dinleyebilirsiniz. Ve her seneki genelde tıp ödüllerini, biyoloji tıp ödüllerini, fizyoloji konuşuyorlar ama... işte 1901 Nobel'i kim aldı, alan kişinin hayatı niye aldı, önemli. 1902, 1903 gibi, 1901'de verilmeye başlanıyor Nobel ödülleri. Tık tık tık tık tık öyle yukarıya doğru gidiyorlar efendim. Ee, o yüzden izleyebilirsiniz. Şimdi söyleyeceğim bilgi de buradan geliyor... Diyorlar ki Nobel hayattayken Nobel'in bir kardeşi var. Şimdi hepsini söyledi Nobel ya. Nobel'in kardeşi ölüyor. Öldüğünde de bu ölüm haberini Fransız bir gazete yanlış anlıyor. Alfred Nobel öldü. Asıl ünlü olan Nobel öldü zannediyor. Ve şöyle bir başlık atıyor. Ölüm taciri öldü. Death merchant is dead gibi bir şey yapıyor. Böyle manidar bir başlık atıyor. Ve Nobel olduğunuzu hayal edin. Alfred Nobelsin tamam işte icatların var zengin bir adamsın. Geldin, gazeteyi açtın, Alfred Nobel öldü. Ya çok garip bir şey düşünüyorum da, bir anda şoka vuruyor. Şimdi ölüm haberini gazeteden almayı bir kenara bırakın, ölüm taciri diyorlar arkanızdan. Siz hayattayken denmiyor bu, öldükten sonra ölüm taciri deniyor arkanızda. Bunun kendisinin işte bu Nobel ödüllerine ve barış ödüllerine etkilediği söyleniyor. Ama öyle mi? Bununla ilgili güzel bir yazı buldum. History.com'da Evan Andrews isimli yazarın yazdığı bir makaleye denk geldim. Ee, güzel makale tarihle ilgili. Buradan biraz devam edelim. Hakikaten ölüm taciri, öldü bu anlattığım gazete haberi hikayesi doğru mu? Ee, nasıl çıkmış ortaya onu araştırıyor. Biraz daha da bilgi veriyor. Başlık şu, erken gelen bir ölüm haberi Nobel ödüllerine ilham kaynağı olmuş olabilir mi? Diye. Şimdi 27 Kasım 1895'te Alfred Nobel vasiyetini imzalıyor. Yazıyor imzalıyor. 62 yaşında. Kendi bunu yapıyor. Tamam şu anki servet dedindir 265 milyon dolara tekabül eden şu anki şeyde. Diyor ki kendi zaten hani Nobel'in kimlere verileceği bu gibi bilgilerin hepsini aslında o bin, bir tane... Bin, bin kelimeden az tutan kendi vasiyetinde aslında açıklamış. Şu anki Nobel Komitesi, Nobel Vakfı falan hep bunu izliyor zaten. Şöyle tanımlamış diyor ki kime verilecek bu ödüller? Bir geçen yılda, bir geçmiş yılda tüm insanlık için en büyük yararı sağlayan kişilere verilecektir diyor. Beş farklı ödül olacaktır diyor. Ve her bir ödül de kendi içinde en fazla üçe bölünebilir diyor. Yani örnek veriyorum 2020 fizik ödülü maksimum üç kişiye paylaştırabilirim. Onu bile söylüyor. Tarihçi Oscar Fallons şunu araştırıyor. Tamam Barış ödülü de söylediğim gibi 155 tane patenti var. Nitrogliserin patlayıcıları var mesela dizaynları. Patlayıcı kapakları var Caps mesela. Bunları yapmış. Dumansız barut. Balistik denen dumansız barutu icat etmiş. Yani bunlara baktığınızda sadece hani bir dinamit yaptı diğer icatları değil. Tamamı aslında çoğu ya da icatlarını patlayıcı yıkımla da özdeşleştirecek. Savaşta kullanılabilecek bir şey. Vasiyetini yazarken Nobel çok zengindi. Ve yüzde yüze yakın silah fabrikası, patlayıcı bir silah fabrikası sahibiydi zaten. Bunları satıyordu, üretiyordu, satıyordu baktığımızda. E şimdi dinamit kralı dedi, diyebileceğimiz tırnak içinde bu adamı barış ödülü vermeye yönlendiren şey nedir? Şimdi 1888'de kendi ölümü ilanını gazeteden okuyor. Bazıları bu benim anlattığım devin ki hikaye bir mit olarak da bakıyor. Sadece bu olamaz Başka şeyler de vardır diyor. Mesela 1868'de İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden icat yaptığı adı bir ödül alıyor mesela kendisi. Bu da böyle bir şey var. Beş farklı dilde okuyup yazabiliyor. Tiyatro oyunları yazıyor, Nobel bak bu bilinmeyen kısmı işte aslında bunları bile bilmeyiz genelde. Şiir yazıyor. Bu şekilde mesela edebiyat ödülü buradan gelmiş olabilir diyorlar. Aynı zamanda bir de barış ödülüyle ilgili şunu biliyoruz elimizde kanıt olan en azından. Hani diğerlerini dedik ya bunlar söylemedi. Ama söylediği ne var? Avusturyalı Bertha von Suttner denen bir e, kadınla mektuplaşmaları var. Bu kadın bir pasifist ve savaş karşıtı birisi. İşte Lay Down Your Arms hareketini destekliyor. Buna 1876'da tanı tanışıyorlar ve buradan sonra mektuplaşmaya başlıyorlar. Mektuplarında da böyle işte e, onun pasifizm, işte e, savaş karşıtlığı barış anlamında etkilediğini düşünüyorlar. Ve hatta aralarında böyle yazışırken mesela Nobel savaşı suçların en büyüğü. Greatest of all crimes diye söylediğini biliyoruz. Ve ölümü 10 Aralık 1896 gerçek ölümü. E, bugün de hala 10 Aralık'ta Nobel seremonisi olur. Ekim'de açıklanır. Bizim de bugün Ekim ayında olduğumuz gibi şimdi. Ekim ayında açıklanıyor ve ödüller sahibine verilmesi işte madalyanın, paranın ve Diplomanın verilmesi de ne zaman oluyor? 10 Aralık'ta ölüm yıl dönümünde yapıyorlar bunu. Bu yazının da linkini aşağıya koyarım. Merak ederseniz bakabilirsiniz. Şimdi bu yayını toparlamadan önce bir de bazı ilginç bilgilerden bahsedelim Nobel'le ilgili. Bunu da Nobel'in kendi sitesinden, Nobel Vakfı'nın kendi sitesinden alıyorum. Şimdi burada da 597 tane Nobel ödülü verildi. 1901 ile 2019 yılı arasında, 2020'yi daha katmamışlar. Ee, i̇şte benim dediğim gibi 85'te şey yapmış ödüller var diyor. Ee, İsveç Merkezi Bankası bu e, ekonomi ödülünü ekliyor. Yine Alfred Nobel'in anısına ekliyormuş efendim. Ee, burada işte e, bazı istatistikler var. İşte hangi alanda kaç tane verilmiş. Benim ilgimi çeken mesela e, şeye baktığımızda iki kişi tarafından Lauret deniyor. Nobel ödülü alanlara laureates deniyor. Nobel laureates deniyor. Neden laureates deniyor biliyor musunuz? Hemen ona bakalım. Şurada görmüştüm onu. Heh. Neden? Kişilere de kurumlara da verilebilir. Nobel ödülü alanlara neden Nobel laureates e, deniyor? Şimdi e, laureat kelimesi aslında e, laurel wreath Yani bu Yunan mitolojisinde Apollo'nun sembolize eden şey Laurel Rath denen defne çelendi, defne tacı dediğimiz hani bu kafalarına koyarlar ya e, şeyde falan da vardır. E, mesela Sezar'da falan da vardır. işte Roma'da falan da. Bu Laurel Rath tacı verilmiş kişi demek aslında Laureate. Peki neden Laureate tacı o dediğimiz defne tacı dediğimiz şey ne? Defne tacı bir e, şey e, Laureus Nobilis'ten geliyormuş ve bu Yunan mitolojisinde antik Yunanistan'da ne anlama geliyor? E, savaştan galip çıkanlar ve aynı zamanda bir onur sembolü olarak. Hem atletik anlamda hem de edebi anlamda onur sembolü olanlara veriliyor. Hatta olimpiyatlar sanırım kullanılıyor bu atletler için falan. Bu şeyi e, taktığınızda defne tacını taktığınızda işte size onurlandırılmış kişi. Sezar'ı falan takması da öyle ya da taç olarak kullanılması da öyle. Şimdi i̇şte bu lauret kelimesi yani laurus nobilisten geliyormuş İngilizce'de. Yani Nobel lauret Nobel'le ödüllendirilmiş o onurla onura e, onurlandırılmış kişi. O tacı takan kişi gibi düşünün. Şimdi şeyi söyleyecektim şurada var. İki kişi tarafından paylaşılabiliyor dedim ya. iki veya üç kişi. Bakın mesela fizikte 32 tane ödül iki kişi tarafından paylaşılmış bakıldığında. Edebiyatta çok paylaşımı olmamış e, gördüğümüz kadarıyla. Üç kişiye hiç verilmemiş edebiyat mesela. E, baktığınız zaman diğer ödüller hep üç kişiye kadar paylaşılmış diye baktığınızda. Edebiyatta gördüğünüz en çok tek kişiye. Verilmiş. Edebiyat ödülleri. Neden aslında? Çünkü fizikte bir çalışmayı yani bilimde birden fazla kişi de katkı yapabiliyor ama edebiyatta iki kişinin yazacağı çok olmaz. Şey olabilir. İki tane eseri de çok beğenirler. ikisine de verirler gibi oluyor. Ee, bakalım. 27 tane kuruluş da ödüllendirmiş. Sadece Nobel şeyi değil. Bazı yıllarda Nobel ödülü verilmemiş. 1901'de veriliyor dediğimiz gibi ama... 49 kere Nobel ödülü verilmemiş bu yıllar. Bakın burada listelenmiş. Aslında çoğu 1. Bir, Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı sırasında oluyor. Bazen de şöyle bir kural var. Eğer baktık ki o senelerde o alanda bize aday gösterilenler içerisinde hiçbirini beğenmezsek gerçekten hiçbiri de ciddi bir katkı yapmıyorsa o zaman ödülü vermiyoruz. Vermediğimiz zaman o parayı tekrar fona aktarıyoruz. İleride tekrar kullanılmak üzere diyorlar. O yüzden bazı yıllarda da ee, ödüle layık bulmuyorlar adayları. Gene vermiyorlar. Onu söyleyelim. Şey çok ilginç. En genç Nobel e, alan insanlar. Nobel e, şey alanlar. En genç kişi 17. Malala Yusuf, Yusuf Zayi e, 2014'te şeyi almış. Barış ödülünü almış. Bunu araştırın. Bundan sonra hani neden almış. Onu da size bırakayım. E, çok ilginç. Bu e, barış ödüllerinde falan. Şeye bakalım. Fizik ödülü 25 yaşında almış. Lawrence Bragg çok ilginç. E, 25 yaşında yine barış ödülü. Warner Heisenberg falan baktığımızda çok ilginç. Yani e, genç yaşta da ödül alınabilir İlla yaşlı değil. En yaşlısına bakalım. Geçen sene aldı. Kimya ödülü. Bunu konuşmuştuk. teknoseyirle yaptığımız yayında. John Goodenough litiyum iyon pilleriydi zannediyorsam. Kimyadan aldı. Ve e, 22-1922 yılında doğmuş. 90 yaşında aldı. Bir de ödülünü reddedenler var. Yani nasıl bir Krallıktır bu nasıl bir kulluktur ki Nobel ödülü verilecek sana reddedeceksin yani. Jean-Paul Sartre edebiyat ödülü alıyor. E, 1964'te Nobel edebiyat ödülünü alıyor. Fakat reddediyor Jean-Paul Sartre bütün resmi onurları resmi verilen ödüllerin tamamını reddettiği için. Onu reddediyor. Bir böyle bir şey var. Bir de e, Le Duc -Tau. 73'te Nobel Barış Ödülü'nü şey yapıyor çünkü Henry Kissinger'la birlikte Vietnam Barışı, Vietnam Savaşı'nın şey dönmesiyle ilgili verilmiş. Hani oradaki barışa çevirmekle ilgili. O da reddetmiş çünkü ben hani alabilecek bir durumda değilim. Çünkü ödülün verildiği senede zaten savaş hale devam ediyor. Oradaki durumdan ötürü almak istememiş. Bu da iyi bir şey aslında. Ee, birkaç kişi de ödülü almak istemiş ama ee, reddetmeye zorlanmış. Mesela Alman Nobel ödülü alan 3 kişi Richard Kuhn, Adolf Butendant ve Gerhard Domak Nobel ödülünü alması Hitler tarafından yasaklanmış. Böyle bir şey de var. Bir de Boris Pasternak o da edebiyat ödülü alıyor 58'de ama Sovyetler bildiğince zorlanıyor reddetmeye. O da zorlanıyor daha sonra da şey yapıyor. Bazı Nobel ödülü alanlar da genelde bunlar zannediyorsam tabi barış ödülünde Barış e, Nobel Barış Ödülü'nde oluyor. Üçü Nobel Ödülü verildiği sırada hala hapisteymiş. Hala tutukluymuş. E, şu üç kişi de çok ilginç. Hala hapisteyken alıyorsun Nobel Ödülü'nü düşünsene. Çok ilginç. Bir de bazı kişilere birden fazla kez Nobel Ödülü veriliyor. Bu da çok ilginç. Mesela bunlardan tek kadın e, Marie Skłodowska Curie. Maria ya da diyelim hani orijinal şeyiyle fizikte 1903 fizik ödülünü alıyor. 1911'de de kimya ödülünü alıyor. Çok büyük bir şey bu bence. Yalnız bunların içerisinde şimdi ödüller paylaşılıyor dedim ya. Mesela fizikte Marie Curie alıyor ama tek başına almıyor. Kocasıyla galiba paylaşıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte böyle şeyler var ama bu bir tane kral, bir baba var. O da Linus Pauling. Nobel Kest'te de anlatıyorlardı bu adamı. Bu adam eee <gülüyor> İki farklı alanda iki Nobel alıyor. Aynı alan değil. Bir de üstüne üstüne bunları an Unshared alıyor. Yani her ikisi de tek bir tek kendisine veriliyor. Yani kimyayı tek başına alıyor. Barış ödülünü de tek başına alıyor paylaşılmadan. O yüzden en kral şu anda Pauling. Öldükten sonra ödül verilemez dedik. Hayattayken Nobel ödülü açıklanır ama ödülü alana kadar işte Ekim'den aralığa kadar ölürse o okey. Onda sıkıntı yok. Ama hayattayken yani öldükten sonra ödül açıklanamıyor. Bu öyle bir 1974'ten önce bu galiba varmış. 1974'ten sonra değişmiş. 1974'ten önce Doug Hammerscore'da verilmiş öldükten sonra ve Eric Aley Axel Carfell'da verilmiş edebiyatta. Birine de Barış'ta verilmiş öldükten sonra. Ama ondan sonra 74'ten sonra sanırım artık dediler ki öldükten sonra verilemez gibi. Ondan önce verilebiliyormuş ama. Şey çok ilginç. 2011'de Nobel e, fizyoloji veya tıp ödülü a, anons ediliyor ama ada, adaylardan biri Ralph Stamen 3 e, gün önce ölmüş. Bunu sonradan fark ediyorlar ödül açıklandıktan sonra böyle bir problem oluyor. ile birlikte alanlar var dediğim gibi Pierre merkür Marie -Cur falan. Seremoniyi anlatayım en sonunda öyle bitirelim. 26'dan beri e, ödül Stockholm konser salonunda e, yapılmış. Bazı yıllarda değişmiş ama genel olarak öyle yapılıyor diyebiliriz. Ee, ve ödülü kim veriyor? İsveç'in kralı veriyor. Kendisi İsveç kralından alıyorsun e, ödülü. Bu da çok güzel bir şey. Norveç'te de barış ödülü yine 10 Aralık'ta veriliyormuş 1900 ile 1904 yılları arasında. Barış ödülünde zannediyorum o zaman hani bunu İsveç'in e, şeyi veriyor. Barış ödülünde Norveç kralı sunuyormuş pardon ama elden veren kişi de Nobel komitesinin Başkanıyım. Seremonilerin ar arşivine buradan ulaşabilirsiniz sitesinden. Ne alıyorlar? Diploma alıyorlar. Nobel madalyası alıyorlar. Bizim logomuzu yanında gördü. Bir de bizim YouTube katıl abonelerimiz chatte Nobel madalyasını kullanabiliyorlar. emoji olarak, özel ifade olarak onu söyleyelim. Her bir Nobel e, diploması özel bir sanat eseri. Norveçli ya da İsveçli e, sanatçılar tarafından kaligrafi e, sanatçıları tarafından yapılıyor. Nobel madalyaları da elle yapılıyor. El yapımı ve 18 ka karat e, altınla yapılıyor. Ama geri dönüştürmüş altın. Orada da güzel yapıyorlar. Fizik, kimya, fizyoloji veya tıptakiler hepsi aynı. Üzerinde Alfred Nobel'in yüzü var gördüğünüz gibi. E, ölüm ve e, doğum ve ölüm yıllarını Roma rakamlarıyla e, yazıyorlar. E, bir tek e, ekonomi ödülü, daha sonradan dedik ya farklı, ekonomi ödülünde ekonomi bilimlerinin şeyi bir tık daha farklı tasarımı var. Ee, değişiyor. Nobel diplomaları örneklerine bakın. Mesela dediğimiz özel tasarlanıyor, veriliyor. Standart bir şey yok yani. Peki ödül miktarı ne? Mesela 2019'da 9 milyona çıkmış. 9 milyon İsveç kronu e, ödül başına. Ödül bölündüğünde para miktarı da bölünüyor. 9 milyon e, ne kadar yapıyormuş? 9 milyon İsveç ee, kronu 865 bin euro. 900 bin euro civarı bir para yapıyor efendim. Dolara çevirelim bir de. Dolar olarak da 1 milyon dolar civarına yapıyormuş. Türk lirası olarak ne kadar yapıyor? O da yine 8 trilyon gibi bir para eski parayla 8 milyon yapıyor. Böyle. Evet. Nobel ile ilgili ilginç bilgileri de anlattık. Bu yayın bu kadar. Bundan sonraki bölümlerde mesela fizik açıklamasını, anonsunu izleyeceğiz. Çevireceğiz size birlikte kısaca ve daha sonra hocalarımızdan gelen video mesajları birlikte izleyeceğiz. Böylece birkaç gün içerisinde size, yani bu ilk video sanırım pazar yayına giriyor olacak. Pazar, Pazar, Salı Çarşamba gibi kısa zamanlarda kayıtlı videoları yayına vereceğiz ve açıldığında herkes izleyebilecek. Evet, şimdilik kendinize iyi bakın. Nobel ödüllerinin devamında birlikte görüşelim. Hoşça